Evet, şimdi FMEA'yı da a, aktif ettik. Yani entegrelik destek tarafında e, daha çok FMECA olarak kullanılıyor. Ama Winchell'in e, FMEA modülü tam kapsamlı bir e, FMEA modülü aslında. Yani kalite tarafında e, design FMEA, process FMEA, kontrol e, planları, e, design verification plan e, vesaire bu tarz amaçlar için kullanılıyor. E, ama Reliability tarafında da FMEA analizleri için kullanılıyor. Ben şimdi FMEA'yı e, e, aktif ettikten sonra şimdi size nasıl FMEA yapıldığını göstereceğim. E, zaten ürün ağacını önce prediction tarafında ta, tanımlamış oluyoruz. Bunu tanımladıktan sonra FMEA tarafında e, yeni bir FMEA oluşturmak için e, buradaki butona basıyoruz. Burada process, fonksiyonel ve komponent FMEA'yı 3 tip FMEA'yı da de bu destekliyor. Benim yapacağım komponent FMEA olacak. Zaten bir tane hazırladım ben. FHA dediğimiz safety analizi için mesela fonksiyon FM'yi bunu da oluşturabiliriz. FTA kısmında da bunu göstereyim. Çünkü oradan FTA'ya link yapacağız. Ama FMECA tarafında komponent FM'yi kullanacağız. Zaten bir tane oluşturmuşum. Şimdi buradan çıkayım. Bu mil standart 1629, a tas 101, 102, 103. E, bu analizleri e, için hazır şablonları var. E, zaten genelde de bize şartnamelerde sorulan e, standartlar bunlar oluyor. Şimdi ben, e, evet, buradaki verileri doldurmam gerekiyor. Buraları dolduracağız. E, bunlar otomatik olarak FMI'nin içerisi, içerisine link, linklenecek. E, mesela upload by cevahir diyeceğiz. Tarih gireceğiz. Bunların hepsi e, FMI şablonun içerisinde linklenecek. E, daha sonra sağ tarafa geldiğimde burada aynı ürün ağacını, Prediction'daki ürün ağacının aynısını göreceğim. Ben bilerek birkaç tane mekanik parça ekledim. Bir rulman, bir şaft ekledim. O yüzden bunların da failure modlarını göreceğiz. Şimdi FMEA'nın özelliği şu. Excel'de yapmaktan daha avant bize avantaj sağlayan kısmı şu. İçeride size otomatik olarak worksheet'e geldiğinizde sizin komponentlerinizi tanıyıp, parça numaralarından Prediction'da zaten bunları tanıtmıştınız. Mesela bir, bir tane mikro prosesör, bir tane static RAM. Ee, bir tane batarya koymuşum. Ve aşağıda mesela Rulman. Rulman için şu kadar, bakın hata modu var. E, tanımlanmış. Ya da bir şaft için. Burada gördüğünüz hata modları. Normalde bunları manuel olarak oturup bir toplantıda tanımlamak çok... E, Kolay bir şey değil yani. Bu kadar hata modunu bulmak. İlla gözden kaçan şeyler oluyor. Bu yüzden hata modu kütüphanelerini kullanıyoruz. Bunları göstereceğim. Ve bunlar otomatik olarak sizin ürün ağacınızdaki parçaları tanıyıp hata modlarını getiriyor. E buraya failure rate'leri de otomatik olarak getiriyor prediction'daki. Bakın. Failure rate'ler geldi. Hata modları geldi. Şöyle sağa doğru çekiyorum. Bu hata mod yüzlerini de getiriyor. Bu Fimeka'da kullandığımız alfa değerleri. Alfaları getiriyor. Betaları bir olarak otomatik giriyor. Daha sonra burada mod failure rate e, Mod criticality, bunların hepsini hesaplayabiliyoruz. Ve burada doldurmamız gereken aslında niteliksel olan e, ortadaki değerler. Mesela en önemlisi severity tabii ki. İşte bu, bu gerçekleşirse katastrofik, bu gerçekleşirse critical. Buradaki değerlerin hepsi bu mil standartı uygun olarak otomatik şablondan geldi. E, ve ben burayı doldurduğumda occurrence'ı da kendi otomatik hesaplayacak. Ben hesaplatırım ama onu hesaplatmadan önce e, burada girmem gereken işte görev fazları... Hatanın sebebi, lokal efek, nex efekt, end efekt, evet bunları hızlı şekilde doldur, doldurma yöntemleri de var tabii ki. Ee, ve bu arıza gerçekleştiğinde alacağım önlem. Bunlar normalde FMA'nın hazır e, sütunları. Ama e, bizim için önemli olan severit ve occurrence olacak. Şimdi occurrence'ı nasıl hesaplıyor? E, siz bunları girdikten sonra buradaki failure modları, calculate diyorsunuz. Siz calculate deyip e, prediction'ı ve e, FMA'yi aktif ettiğiniz edip calculate'a bastığınızda Evet hesaplamayı bitirdi. Şimdi bu hesaplamaya göre buradaki e, occurrence ve severity değerlerimiz doldu. E, şimdi bu ne işimize yarayacak? FMDA'da e, başka ne özellikler var kullanabileceğimiz? onları göstereyim. Birincisi buradaki e, hata modları şu, şu şekilde hata modu kütüphanelerinden geliyor. E, o kütüphanelerden bir tanesi mesela en güncel olanı ben aldım buraya. Mods Library. FMD 2016 Mods Library. E, Failure Mod Distribution 2016. Ee, en güncel hata modu kütüphaneleri içeride var. Ee, bu Benim bu açlığımda 2016'da da en günceli. Bunun içerisinde gerçekten milyona yakın parça için hata modları tek tek tanımlanmış. O da benim ürün ağacımdan bu modları bulup mesela heater SMB dediğimde 3 tane hata modu. İşte dünyadaki heaterların %50'si bu yüzden, %22'si bu yüzden, %25'i bu yüzden, %25'i bu yüzden arızalanıyormuş. Bu bilgi e, oradan geldi. Şimdi burayı kapattım tekrar. Eee... Başka hangi hata modu kütüphaneleri var? İşimizi kolaylaştıracak. Buraya gelip create file dediğimizde run create wizard supply project. Evet şu gördüğünüz hata modu kütüphanelerin hepsi var. Ben en üstükünü seçerek projeyi oluşturdum. Çünkü bunlardan bir tanesini seçmemiz gerekecek doğal olarak. Ben bunu seçtim. Şimdi bu hata modu kütüphanesine göre FMI'yi burada oluşturup analizi yaptıktan sonra bir de bunu risk matrisini atmamız gerekecek. O risk matrisi de burada kendi risk matrislerinizi tasarlayabiliyorsunuz. Yani buraya başta biz tabii istediğiniz bir risk matrisi varsa bunu hızlıca yapıp o şekilde teslim edebiliyoruz. Ama genelde mil standart 882e'ye göre hani bir risk matrisini ayarlıyoruz. Mesela ben burada bir tane dolduracak olursam hızlıca. Bunu siliyorum. Buraya yeni bir risk matrisi tanımlıyorum mil std882e diyelim safety standardına göre ee, işte x ekseninde severity y ekserinde occurrence olacak şekilde okey dedim hızlı bir şekilde bunu doldurmamız gelecek mesela low e, risk olan bölgeler Min minor remote şuralar low risk buralar high risk işte şuralarda medium risk olacaksa bunu bu şekilde tanımladım bunu böyle kaydediyorum daha sonra alacağım raporlarda. Bu, kaç tane hata buldum, risk senin neresinde kalıyor bunları ee, raporlayabileceğim. Hangi işte en çok hangi Fader moddan gelmiş, en çok hangi Fader cause'dan gelmiş bunları çok profesyonel raporlar alabileceğiz. Task 101, 102, 103 raporlarını alabileceğiz. Şöyle hemen bir tane 101 alırsam. Fimeka için. Evet şu şekilde, e, tabii buralar hep dolu olacak ileri e, tam doldurduğunuzda ama önemli olan şu severitimin mesela 101'de gelmesi failure modlara göre ve komponentlere göre. E, daha sonra task 102'yi aldık. Bu da niceliksel bir analiz raporu. Task 102'de de tek tek e, severitelerin karşısında failure probability'ler, mod yaşıyorlar failure rate'ler olması gereken bütün sütunlar Task 102 raporun içerisinde var. E, yine 103'de aynı şekilde e, iki yeni ekstra sütun ekleniyor Task 101'in yanına ve bu şekilde geliyor. Ee, bu şekilde FMA'ları alacağız. Şimdi FMA'dan e, burada katastrofik çıkan fader modlarını mesela FTA yapıp safety analizini almamız gerekecek. Biz FTA kısmında oraya değiniriz. Yani prediction'dan FMA'ya fader rate'leri alarak ve parça bilgilerini alarak geldik. Buradan da FTA'ya nasıl e, geçeceğimizi göstereceğim.